Gençler, herkese merhabalar. Hemen bir canlı yayın kontrolü yapalım. Bir saniye. Yanında, Eyvah. YouTube'un bu reklam özelliği çok sıkıntılı arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Şöyle bakalım. Sağ ol, sağ ol Ferhatcığım. Sesim geliyor mu? Heh. Şöyle bakalım. Tamam, tamam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. O maşallah, maşallah. Yunus Barış, Tarihçi Cesur, Hayri Hanım, Salih Can. Ee, Vallahi dün e, çok böyle karşınıza çıkmayı arzu ettim e, arkadaşlar. Lakin e, şey yapamadım, e, bilgisayarımıza format atılması icap etti. Hatta ee, bir arkadaşımız demiş ki e, galiba demiş Aliza hocam uyuya kaldı e, demiş yani bayağı bir e, güldüm buna e, çok arzu ettim ama e, karşınıza e, çıkmayı e, Maşallah e, çok güzel de Bak bir yandan da annem kahvaltıya çağırıyor bugün pazar olduğu için <gülüyor> ya ben de sabahtan beri e, bu yayına e, hazırlanıyorum böyle Evet bu e... Bugünkü yayını bekliyorsunuz, ee, onun farkındayım. Günaydın, günaydın Ahmet Adanalı. Evet, yavaş yavaş arkadaşlar da gelsinler, ee, biz de e, nasip olursa. Şöyle bir e, başlayalım e, Allah'ın izniyle. Evet, uzun zamandır bekliyoruz, İnşallah hayırlı haberler e, alırız demiş. E, HSK demiş. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir giriş yapalım. Sizlere anlatacaklarımla ilgili. Yani Biliyorsunuz ben kişisel gelişim uzmanıyım. Yani hemen size böyle güzel bir kişisel gelişim sözüyle başlayalım. Ne diyor? Bu beş şey seni mahvediyor diyor. Bir, ego. Başkalarından öğrenmeni engeller diyor. Yani ego sahibi olduğunuz zaman. 2. Kıskançlık, kendine odaklanmanı engeller. 3. Cehalet, doğru karar vermeni engeller. 4. E, öfke, olayları net görmeni engeller. 5. E, korku, fırsatları yakalamanı engeller diyor. Hepsinden e, kurtul diyor. Gerçekten e, çok anlamlı ve e, çok güzel e, bir söz. Evet, e, hemen... Şimdi e, arkadaşlar, şöyle e, bir bazı sizlerin konuştuğu konularla ilgili e, sizlere ben e, şöyle bilgiler e, vereyim. Şimdi öncelikle e, bütün puanların atanma ihtimali var, arkadaşlar. Hani e, bak ihtimal yazmışız görüyor musunuz aceleden? Yani e, hiçbir zaman umutsuz olmayın. Hani Diğer kanallarda, farklı yerlerde işte hocam ben 70 puanla atanır mıyım? 60 puanla atanır mıyım? Atanırsın. Nasıl bir şeydir bu işler arkadaşlar? Allah'ın izniyle biz 50 puan atanan arkadaşlarımızı da gördük. Yolunda bulunun. Umutsuz olmayın. Yani ondan dolayı hani benim puanım şu. Ben atanır mıyım? Atanmaz mıyım? Telaşesine düşmeyin. Bakın. En basit şöyle bir şey söyleyeyim size. E, puanı düşük olan arkadaşlarımızın çoğu bu Gençlik Spor Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın hep e, kadrolu işlerine yerleşti arkadaşlar. Yani sadece EKPSS değil her yeri tercih edin. Tabi puanınız düşükse bakın şunu da yapın. Yani hem umutlu olun e, bu atamalarda, tercihlerde ben atanırım düşüncesi olsun aklınızda. Hem de yavaş yavaş 2020 2024 şeylerine hazırlanın yani sınavlarına yavaş yavaş yavaş hazırlanın ee, arkadaşlar yani ondan dolayı e, bu soruları sormayın yani bütün puanların atanma ihtimali var e, arkadaşlar yine e, devam edelim hiç kimse atama sayısı e, tahmini veremez Bakın e, bu çok önemli şimdi bazı yerlerde işte yedi bin diyor, kimisi sekiz bin, kimisi on bin vesaire falan. Böyle bir şey yok. Yani şu an e, hiç kimse, ben de dahil, yani burada yani şöyle bir sayı olacak diyemeyiz. Ha bildiğimiz bir şey var. O da e, seçim öncesi çok büyük alım olacak. Yani sadece de değil. Yani AKPSS dışında e, yani... Kurumların açıklama, açıktan atamaları da e, olacak arkadaşlar. Bunu da e, sizlere e, paylaşmış olayım. Yine e, engelli öğretmen ataması yüksek olursa EKPSS atamaları daha yüksek sayıda olur. Heh. Vallahi e, yani bir engelli öğretmenler e, öğretmenlerimizle ilgili bir çalışma yaptık. Kıyametleri kopardınız böyle. Yani arkadaşlar Allah'ın izniyle her alan başarılı olsun. Yani gönül ister ki sağlıkçılar, öğretmenler, diyetisyenler, EKPSS herkes. Yani biz olaya genel bakacağız. Yani bu bağlamda. Ya engelli e, öğretmen ataması yüksek olursa düşünün. 5000 bin öğretmen atama bekliyor. Onlara yüksek sayı verirlerse e, şimdi 80 bin, 90 bin e, engelli kardeşimiz de EKPSS ataması bekliyor. Yani 5000 engelliimize yüksek atama sayısı verdiklerinde 80 80.000'e daha yüksek vermezler mi? Arkadaşlar yapmayın yani Allah aşkına böyle e, ediyorlar ki hocam engelli öğretmen ataması bizden yüksek olursa e, o zaman görüşürüz. Ya <gülüyor> Vallahi gülüyorum bunlara bak emin olun yani e, bu bağlamda ya böyle düşünmeyin e, mümin. Mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş sayılmaz diyor. Arkadaşlar yani e, ne diyor? Allah ilmi isteyene zengini dilediğime verir diyor. Yani melekler bile siz kurullanacaksınız Mesela engelli sağlıkçılarımız diyelim ki atama bekle der. Ya inşallah tanırlar deyin de Allah da melekler de yani Rabbim size yardım etsin. Hepimize yardım etsin. Yani e, bunu böyle düşünelim. Devam edelim. Evet öngörümü söylüyorum. Bakın bu benim e, öngörüm. Yani bunu e, bilin. Ben e, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü arasında arkadaşlar e, yetkililerimizin açıklama yapacağını düşünüyorum. Yani e, muhtemelen yani 24 Kasım'da belki yani bir ihtimal Engelli öğretmenlerimizin sayısı açıklanabilir. Hemen akabinde 3 Aralık'a doğru yine bakın 3 Aralık'ta İstanbul'da da Beyaz Derneği'nin organize ettiği çok büyük bir uluslararası bir engelli fuarı olacak. Yani o fuara Cumhurbaşkanlığımız da öncü ve muhtemelen o tarihlerde yine büyük ihtimal Cumhurbaşkanlığımızla birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Yani bu bu benim öngörüm arkadaşlar. Yani he, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğretmenlerimizi söylerlerse hemen bir hafta sonra da diğer EKPSS'i atama bekleyen arkadaşlarımızı söylerler diye düşünüyorum. Yani hepsi yakın süreçleri arkadaşlar. <gülüyor> Devam edelim hemen. Bunu neden söyledim biraz sonra anlayacaksınız. EKPSS alımları dışındaki tüm memur alımlarını takip edin. Ee, bakın şu anda Gençlik Spor e, Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, diğer kamu e, iş yayınladığı ilanlara. Bir de yakında bakın kitlerde de çalışan engelli taşeron işçilerimiz de e, kadroya geçecekler. Ya şu anda esasında çok kadroya geçen engelli arkadaşlarımız var. Hep bana yazıyorlar. Diyorlar ki hocam e, biz atandık diyorlar yani e, onların atanması e, arkadaşlar sizlerin e, Allah'ın izniyle yani en güzel e, yani sayı olarak hem e, yarışmacı yarışan e, EKPSsi adayların sayısını azaltacak hem de e, yavaş yavaş yavaş bir yandan EKPSS ataması yapanlar bir yandan e, kurumların e, alımları böyle böyle böyle azalacak arkadaşlar bu. Tamam mı? Devam edelim yine. Hemen ben e, şunları söyleyeyim size. E, sonrasında daha söyleyeceklerim var. A ayrılmayın. E, süreli raporları sona bırakmayın. Evet. Bu uyarıyı da yapmış olalım size. Yıl sonuna doğru e, çok büyük yığılmalar e, olacak arkadaşlar. E, ona e, mutlaka ve mutlaka e, dikkat edin. Bir de bu raporlarla ilgili işte ben e, şöyle rapor alırsam e, hocam Atandığımda sorun olur mu diye de düşünmeyin. Atandığınızda kurumlar zaten yeni rapor istiyorlar arkadaşlar. Yani o farklı bir şey. Siz atandıktan sonra Allah'ın izniyle genelde %98'inde problem çıkmıyor. Çıkmada yani şimdiye kadar. Bunu da dipnot olarak sizlere paylaşmış olalım. Bu EKPSS süreçlerini de. Instagram hesabımızdan e, takip edin. Orada çok sık yayınlar yapacağız e, o süreçlerde. Engelsiz Medya TV Instagram hesabımız arkadaşlar. Oradan e, mutlaka ve mutlaka e, bizleri e, takip edin. Evet, EKPSS dışında kamuda işe başlayan e, çok engelli kardeşlerimiz var e, demiştim e, ben size. Evet, devam edelim. Hemen. Hıh. Şimdi bir engelli kardeşimiz yani Yusuf adında bir engelli kardeşimiz EKPSS atamaları ne zaman olacak diye CİMER'e yazı yazıyor arkadaşlar. Siz bunu görüyorsunuz değil mi? Ha görüyorsunuz tamam. Ve CİMER'den gelen cevap şöyle. Kamu kurumlarına engelli memur atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi gereğince %3 oranında belirlenen kontenjana göre ilgili kamu kurumlarının bu kanun gereğince belirlenen kontenjan miktarı kadar ihtiyaç duydukları engelli memur talepleri her yılın Ekim ayı sonuna kadar bildirmeleri üzerine yapılmaktadır. Evet Ekim ayı sonuna kadar e, bildirmeleri üzerine yani. Biz neyi söyledik şimdiye kadar? Şu anda kamu kurum e, ve kuruluşları ne kadar engelli e, istihdamı yapacaklarının sayısını devlete bildiriyor. Yani ben dedim ya size hani bundan dolayı sayıyı kimse bilemez. Yani önce kurumlardan sayılar gelecek arkadaşlar. Ondan sonra devletimiz e, oturacak masaya e, ve sizlere ne kadar e, sayıyı yapacak. E, tayin ed edecekse Allah'ın izniyle söyleyecek arkadaşlar. Ha bu konuda da bir dedikodu şeyine girmeyin. Ha az sayı bildirildi, çok sayı bildirildi vesaire değil. Yani biz şunu biliyoruz. Kurumlar az bildirse bile üç katını beş katını devletimiz eee yani daha da yükseltiyor. Hele hele Cumhurbaşkanımız kızıyor bunlara. Yani eee daha fazla e, engelli istihdamının yapılmasını istiyor Cumhurbaşkanımız, Aile Bakanımız, Arkadaşlar yani e, bu konularda da kesinlikle karamsar olmayın. Bu kapsamda engelli kadroları bakanlığımız tarafından belir belirlenmemekle, belirlenmemekte olup kamu kurumlarının bildirdikleri taleplerden oluşmaktadır. Atama takvimine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup takvim belirlendiğinde adaylar ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arkadaşlar görüyorsunuz bakın e, yani bizim sizlere söylediğimizin delili bu sağ olsun e, Yusuf arkadaşımız bunu e, bana atmış sizler de böyle başvurduğunuz zaman bilginiz olduğunuz zaman bunları bizimle paylaşın tamam mı bunu da unutmayın <gülüyor> devam edelim e, Evet Beyaz Aydane'nin Ankara temasları çok önemliydi. Ee, yani e, hem AKPSS atamaları ile ilgili bakın mecliste olsun, e, cumhurbaşkanlığının e, birimlerinde olsun her yerde AKPSS atamalarını e, canla başa dile getiriyoruz. Yani bu konuda hiç kimse bize e, böyle ha hocam siz e, işte şöyle sadece oraya engelli öğretmenler için gittiğinizde. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bazı arkadaşlarımız, aha hocam diyor, ben biz sizin iç yüzünüzü gördük diyor. Ne bu ya? Yani böyle bir mantık olabilir mi arkadaşlar? Hizmet veren insanlara, gayret eden e, insanların moralini bozmak, şevkini bozmak olur mu öyle şey? Ya bir önceki yıl siz de biliyorsunuz yani ee, çok küçük rakamlar konuşuluyordu. Bizler bastırdık, bastırdık, bastırdık, gayret ettik. Allah'ın izniyle e, bizlere yani bu laf eden arkadaşlar 800 bin rakamları konuşurken biz 2900 civarı yani e, bir sayı ortaya konulmasına vesile olduk. Ya bunları yapmayın. Ha şu da var e, bazı bizim yani çok sağ varol var olun. yani ben yani Cumhurbaşkanımıza yani engelli öğretmenlerimizle ilgili o tabloyu verdikten sonra bu kıyametlerin kopma sebebi sebeplerinden birisi de sizlerin bizlere ne kadar değer verdi. Hatta dediler ki çoğu arkadaşımız hocam sizi çok seviyorlar sizi paylaşamıyorlar. Biz de sizi çok seviyoruz. Biz de sizi sizleri hiç kimseyle paylaşamayız arkadaşlar. Bakın her alanda istihdam şeyinin artması için gayret ediyoruz. Bakın Beyazay Derneği'nde ben Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndayım. Muhteşem bir başkanımız var. Lokman Ayva var. Ne diyor Adalet Bakanı? Engelli istihdamında hassas olduklarını ve kontenjanın dışında yüz ilave engelli çalışan daha istihdam etmek için talepte bulunduklarını belirtti. Evet. Bakın her alanda e, sizlerin bir yerlere yerleşmesi için çalışıyoruz. Arkadaşlar bir de sizlere bir dipnot olarak bilgi düşün. Türkiye'nin il ve ilçelerinde nerede olursa olsun Beyazay Derneklerine de üye olun e, arkadaşlar. Beyazay Derneği kamu yararı statüsünde olan bir dernek tamam mı? Gidin. Beyaz Ay Derneklerine mutlaka ve mutlaka üye olun. Yani Beyaz Derneği'nin çok güzel bir prestiji var arkadaşlar. Bütün derneklerimizin, bütün kurumlarımızın öyle. Evet, devam edelim. Evet, İstanbul Milletvekili Erkan Baş yapılmayan engelli atamaları ve engelli işsizliği hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a soru önergesi sundu. Demiş. Engeller platformu. Arkadaşlar bakın. E, onu söyleyeyim size. Şu an mecliste olsun cumhurbaşkanlığında olsun bakanlıklarda olsun ya herkes engelli bireyleri konuşuyor. Herkes yani mecliste belki elli tane milletvekili sizlerin sorunlarını dile getiriyor. Ya bu çok güzel bir şey bu. Bakın Demek ki bu gayretler amacına ulaşıyor. Herkesin bir şey yapması, gayret etmesi çok güzel. Ben bu alanda emek veren herkese canlı gönülden çok teşekkür ediyorum. Evet, Elif hocamız da Instagram hikayesinden bir şey paylaşmış. O da çok hoşuma gitti. Çok sevdiğim bir hocamız, takip ettiğim bir hocamız. Demiş ki, o da siz sanıyorsunuz ki engelli öğretmenlerimizin maddi durumları çok mu iyi? Onlar da aynı durumda sizlerle zor şartlarda. Sırf mücadele için gayret ediyorlar demiş. Arkadaşlar öyle gerçekten de öyle. Yani sağ olsunlar var olsunlar. Ben bakın şunu söyleyeyim. Engelli öğretmenlerimiz, EKPSS ataması bekleyen arkadaşlarımız, diyetisyenlerimiz. Çok güzel gruplar. Yani birbirlerine hep kenetlenmiş pozisyondalar. Ve ben hiçbirilerinden de şunu duymadım. Mesela engelli öğretmenlerimiz diyorlar ki hocam EKPSS atama bekleyen arkadaşlarımızın hepsi atansın. Hani bizlere ne düşüyorsa bizler bunun için gayret edelim diyorlar. Ya çok güzel bir Ahmet Hoca var başkanları, platform başkanları. Diyetisyenlerimiz öyle. EKPSS atama bekleyen arkadaşlarımız öyle. Arkadaşlar birlik ve beraberlik zamanı şu zamanla. Evet şimdi e, bir konuyu daha bir açıklığa kavuşturalım. Ben ya bu konuda da e, çok böyle e, yani dedikodu şeyi çok. E, onu da sizlere e, söyleyelim. Şimdi bu EKPSS'i e, şey 12 bin engelli kardeşlerim yani 12 bin alınla ilgili. Bununla ilgili inanılmaz dedikodular var. Tamam mı? Şimdi Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili bir ne dediğine buradan bir dinleyelim. Son olarak kamu kuruluşlarında 4B yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel içinde yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık. Evet 12.000 engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık arkadaşlar. Yani ee, bunlar yavaş yavaş parça parça olacak bu alımlar. Ve bu alımlar EKPS atamaları dışında kurumların yaptığı alımlar. Yani burada direkt olarak hani bir 12.000 alım bir EKPSS alımı olmayacak. Yani bakın bu konularda yanlış şeylere kapılmayın. Yani e, burada Cumhurbaşkanımızın söylediği e, yani kurumlarımızda 12000 bin e, bir istihdam alanının daha önünü açtık diyor. Devam edelim. Evet. Evet. Twitter'daki e, alımlarla ilgili. Evet. E, kota alımlarının yüzde altıya e, kotanın yüzde altıya çıkması 20.000 bin engelli memur atamalarının gerçekleşmesini bekliyoruz. E, demiş arkadaşlarımız. Öyle yani e, bunlar önemli e, gayretler hep arkadaşlar. Evet. Bugün karanlığa tahammül et. Yarın Güneşin doğuşunu tepeden izle diyor. Yine kişisel gelişim sözünde ee, arkadaşlar. Evet. Valla boğazım kurudu böyle. Maşallah maşallah. Ne yorumlar yapmışsınız ne yorumlar. Evet. Ee, arkadaşlar anladınız beni değil mi? Yani ee, her şeyi bakın size ee, Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. İnşallah inşallah İlker Hocam. Yani e, bak çok güzel şeyler olacak. Bak matasalanıp da karanlığa ne umutlar gizlidir barında gecelerin diyor şair. Yani çok güzel şeyler olacak. Ben bunu size e, hep söylüyorum arkadaşlar. Yani ondan dolayı gayret edeceğiz ama mücadele içerisinde bulunacağız. Tamam mı? Ya ben size niye diyorum bakın bizim şu an engelsiz medya. YouTube kanalımızı büyütelim, buraya bakanlarımızı çıkaralım, yani herkesi çıkaralım. Hamdolsun, bakın, yani şu anda cumhurbaşkanımızla görüşebiliyoruz, yani bakanlarımızla görüşebiliyoruz, meclis başkanlarımızla görüşebiliyoruz. Yani bunlar birlik beraberlik içerisinde. Bu kanal sizin kanalınız. Yani. Şu an 25 ülkede Avrupa'nın bütün ülkelerinde engelsiz medya izleniyor. Yani Ukrayna'da engelli kardeşlerimiz bize yazıyorlar. Hocam bizim sıkıntılarımızı da ne olur dile getirin diyorlar. Arkadaşlar yani ondan dolayı evrensel düşünelim. Evet hemen engelli diyetisen olarak iyi yayınlar hocam demiş Veysi kardeşim. Çok teşekkür ederim. Evet, Burak kardeşim de iyi yayınlar demiş hemen yani sizlere de bakalım. Şöyle. Evet, dinimizde geciken her hadisenin güzelleşeceğine inanıyoruz. Ya ne güzel söyledin Yusuf kardeşim. Ne güzel söyledin. Allah razı olsun senden. Aynen öyle arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah çok güzel şeyler olacak. Yani bu konuda e, hiç umut var e, böyle e, olumsuz bir şey olmayın tamam mı? Bak Ferhat işleyen az değil yani. Halis Hocam sizin kendi tahmininiz nedir? E, demiş. Bakın <gülüyor> ben sadece AKP ise atamalarına yönelik söylemiyorum tamam mı? Benim görüşüm bak görüşümü söylüyorum e, seçimlere kadar arkadaşlar muhtemelen hem EKPSS hem de EKPSS dışında kurumların yapacağı bu Sağlık Bakanlığının 1200 alımla ilgili yani bunlarla birlikte bir 25 bin 30 bin civarında toplamda bir alımın olacağını düşünüyorum ben. Yani benim edindiğim izlenim böyle arkadaşlar tamam mı? Yani Melihciğim de geldi. Bu kanalın en güzel e, takipçisi. Melehim benim. Evet umutlu inşallah demiş. Tabi birbirinize böyle umutsuz konuşmayın. Umutlu olun Allah'ın izniyle. Tamam mı? Evet çok uzattım lafı değil mi? Sıkılmayın. Yeni bir yayında görüşelim. Ben e, yine e, evet. Bak görüyor musunuz? Bak bak yorum görüyor musunuz? Bu Alize mutlu de, bu arkadaşımız. Ee, yani yazık ya vallahi yazık yani gerçekten e, böyle arkadaşlarımız bu kanalda olmasın görüyorsunuz işte yani böyle e, arkadaşlar emin olun yani e, hep böyle şey negatif e, hizmetin önünü e, böyle e, moral bozucu hizmetin önünü hep tıkayıcı ee, arkadaşlar, iyi bakalım. Neyse, görüşüne saygı duyuyorum. Ee, bak, ismin de alırza Neyse. Var mı e, bir isteğiniz arkadaşlar? Yayını kapatıyorum. Vallahi 26 dakika olmuş. Boğazlarım kurudu. Ee, görüşürüz inşallah. Sizleri çok seviyorum. Ee, bunları söyledim ee, Mustafa Bey. Yani e, yayını izleyin, tamam mı? Meli kardeşim. Ben de sizi çok seviyorum. Allah'ın izniyle. Hiç şey yapmayın. Tabi tabi Burcu Hanım. Yapacağız inşallah. Bak bizler sayesinde bu kanallar büyüdü. Cumhurbaşkanına 12 bin atamadan niye bahsetmediniz diyor. Ya... Allah aşkına bahsetmediğimizi nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Yani her şey söylenir mi? Ya var ya gerçekten. işte hayırlısı olsun. Bak saygı duyuyorum görüşüne. Ali Rıza Mutlu. Bana çok hakaretler ediyorsun şeylerde de. Neyse hayırlısı olsun. Küçük kafalar kişilerle, orta kafalar olaylarla Büyük kafalar da fikirlerle uğraşır. Arkadaşlar her zaman önümüze bakalım. Tamam mı? Ya bunların birisi bizim moralimizi bozmaz. Emin olun hiçbirisi. Bak Veysi Bey ne kadar güzel söylemiş. Ee, her bölüm, her e, birey için bile destek verip yardımcı oluyor. Haksızlık etmeyelim. Birlik ve beraberlik içerisinde e, olacağız arkadaşlar. İnşallah inşallah Allah'ın izniyle yani hep birlikte olacağız. Evet görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Az kaldı. Sabredin. Adım adım sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Saygılarımla.